Hocam bildiğiniz gibi bu gece e, Şaban ayının 14. gününe 15. gününe bağlayan mübarek berat gecesi. Allah Duan suresinin 1. ve 4. ayetlerinde şöyle buyuruyor şeytanın Allah'a sınırım. Hamim apaçık kitabı olsun gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Gerçekten biz uyaranlarız ki onda o gecede her hikmetli iş ayrılır. Buyuruyor Allah. Allah tekrar neredesin? Cenab-ı Allah böyle güzel günleri tekrar tekrar idrak etmeyi nasip etsin. İnşallah. İnşallah. İnşallah. İnşallah. Küçükken cami cami gezerdik. Evet. Arkadaşlar öyle inanırdık. E, yedi cami gezmek gerekiyor diye. Evet, üçüncü camide biz. <gülüyor> <gülüyor> Boş oluyordu camilerde öyle pek şey olmuyordu. Ama çocukken çok hoşumuza giderdi o Koca koca böyle tahta tespihler vardı. Camiler şu an yok o. Bizim zamanımızda vardı. Hallar falan orijinaldi o zamanlar. Eski yani Osmanlı'dan kalma gibi görünüyordu. Ee, e, genelde insanlar dinin açıklamalarını Normal, ahlaki açıklamalar olarak sade bir konu olarak zannediliyor ve çok üstünde durmadıkları bazı yönleri oluyor. Halbuki dinin içinde birçok sır vardır. Mesela bunlardan bir tanesi de sabırdır. Sabır sayesinde insanlar tahmin edemeyecekleri derecede konforlu ve güzel yaşarlar. Gerçek sevginin önündeki engelleri sabır tamamen kaldırır eğer sabır olmazsa, insan çok hassas bir varlıktır. Yani 15 dakika içerisinde dostluğu bitirir. Yani yarım saat bile sürmez. Bir konuşmasına aklı takılır, bir ilgisizliğine aklı takılabilir. Herhangi bir konudaki cevap şekline aklı takılabilir. Onu bitirmek için o yeterli olur. Ki daha da vahim oluyor onlar için tabii teşhisler. Yani aklı, hayale gelmediği teşhis koyabiliyorlar. Makul bir şeyi çok ters anlayabilir veya hakikaten ters bir tavır koyabilir karşıdaki şahıs ama bir kere yapacaktır veya iki kere yapacaktır ama gerçekten sevgiye açık bir insandır. Onu bir kalemde insan kaybedebilir. Bu sebeple de insanlar arasında sevgi bağını muntazam devam ettirme imkanı hemen hemen hiç yok gibi. Çok çok nadir insanda gördü. Yani dünyada büyük bölümü insanların bu dertle muzdariptir. Sorsanız işte dün de söylemiştim bir arkadaşım vardır, iki arkadaşım vardır, o kadar. Gerçek sevginin oluşması için bir kere keskin dikkat gerekir. Yani çünkü insan çok akıllı olmazsa, çok keskin dikkate sahip olmazsa insanı da iyi tanıyamasa karşıdaki insanı ondan farkında olmadan sürekli çatışır. Ve farkına varmadan ona itici olacak tavırları yapmaya başlar. Mesela cahillik insanda çok olumsuz etki yapar. Ama aklı başında bir insan e, cahillikten kaçınır. E, ve kendini eğitir, bilgisini artırır. Değil mi o doktor? Evet. Hatırıyor musun dediklerimi? Evet hocam inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Ama... E, Mesela insanlar cahilliği önemli görmüyorlar. Tabii ki cahillik insana çok olumsuz etki yapar. Mesela akılsızlık çok olumsuz etki yapar. Ama insan seviyorsa e, cahilin eğitilebileceğini bilir. Mesela mühim olan sevmeye karar vermektir. Eğitirsen bir süre sonra cehaleti gidebilir. Akılsızın da akılsızlığı gidebilir bir süre sonra. Çünkü zeki olduktan sonra Kur'an'a uyan bir insan bir süre sonra çok akıllı olur. O'nu sabırla eğitmek, Allah'ı sevdirecek şekilde e, O'nun e, yönlenmesini sağlamak lazım. Yani kendini sevdirmeye çalışmak çok tehlikelidir. Yani o sorunlu mutlaka gider. Yani e, boş gelen boş gider. Bu böyledir. Allah'ı sevdiren e, kendini sevdirmiş olur. Yani gerçek sevginin kaynağına insanları yöneltmek lazım. Yani beni sev, beni sevdiğinden olmaz. Allahı seve Allahı sevdiğinde o Allah'ın tecellisi olarak karşısındaki insanı sevecektir. İnşallah. İnşallah. İnşallah. Yoksa <gülüyor> sevişikliği <seveceksiniz>. yani çok <gülüyor> anormal bir hareket olur. Ve insan son derece zavallı varlık. Yani tabi ihtiyaçları ile ile klasik tam anlamıyla aciz varlık. Ondaki Allah'ın tecellisi, Allah'ın nuru insanı heyecanlandırır ve sevgiyi de Allah yaratır. Yani kalpte e, sevgi denen bir güç var. Bilinmeyen bir güç. E, belli ki etten kaynaklanan bir şey değil bu. E, o, Allah'ın insanlara verdiği bir nurdur, yani özel bir e, duygudur o. İnsanların imanıyla orantılı olarak da artar, yani ne kadar Allah'a karşı sevgisi çoksa bir insanın, sevgi gücü de o kadar çok olur. Allah'a sevgisi az olanın, sevgi gücü de düşük olur, gücü yetmez. Mesela peygamberlerin ruhları, e, müthiş sevgi dolu olur. Mesela hayvanları sever, Eşini seviyor, çocuklarını sever, e, ümmetini seviyor, etrafındaki insanlara karşı sevgi duyar. Bitkileri sever, çiçekleri sever. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyleydi. Çok çok sabırlıydı. Sabırlı olduğu için herkesi de çok çok seviyordu. Ve akla çok önem veriyordu. Allah'ın tecellisi olarak görüyordu. Mesela gülleri çok seviyordu. Gül sevgisi vardı. Mesela bitkilere. Kedileri çok seviyor. Mesela kedilere. Torunlarını çok seviyor, onlardan şakalaşıyor ki bir peygamberin tabi insanlar ağır davranmasını isteyebilirler. böyle daha Ama Peygamber Efendimiz e, yani çok canlı ve çok samimi davranıyordu Hz. Hasan'a, Hüseyin'e. Mesela namazda gelip başına oturuyorlardı dedelerini. <gülüyor> <gülüyor> Onların başından kalkmasını bekliyordu namazdan, başını kaldırmak için secdeden. <gülüyor> Hatta sahabelerden bir tanesi secde usayınca merak etmiş, ne oluyor acaba Başını kaldırdığında o torunun Peygamber'in başının üstünde oturduğunu görmüş. Kalkmıyor değil mi? başını kaldıramıyormuş yani. <gülüyor> ya başka nasıl? Mesela Elini tutar, her <gülüyor> iter ya bir kıza bir şey yapabilir. <gülüyor> Eşleri de mesela yakalamacı oynuyor. O onlara şakalaşıyor. Çok sevgi dolu. Hazreti Hasan'a Hüseyin'e de her görüldüğü yere sarılıyor, seviyor. Diğer müminlerin çocuklarına karşı da çok sevgi dolu. Aynı şekilde ağaçlara karşı sevgisi var, güzel olan yani her şeye karşı bir sevgi var içinde evet. ve son derece merhametli. Ama müthiş bir sabır olduğunu görüyoruz. Evet. Yani mesela biri bir şey söylüyor, hiçbir şekilde öfkelenmiyor mesela, çok güzel cevap veriyor. Birçok insan onun sabrından dolayı Müslüman olmuştur. Mesela Hazreti Hamza'yı şehit eden Hazreti Vahşi'yi affetmiştir. Evet, Değil mi? Bu bir sabırdır aynı zamanda. Mesela öfkelenmiyor, öfkesine hakim oluyor. Allah rızası için ona şefkat göstertip affetmiştir. Ve o da çok değerli bir insan olmuştur. Onu gören birçok insan da yine bu şekilde Müslüman olmuştur. Ama günümüzde sabır olmaması, yani okulla giden öğrencilerle anneleri arasında... Annelerle eşi arasında, yaşlı ninelerle, torunlar arasında çok şiddetli karmaşaya sebep olabiliyor, sabır olmaması. Mesela yaşlı insanlara karşı daha elastiki davranmak, daha toleranslı davranmak lazım, daha sevecen davranmak lazım. Ya böyle olaylarda çok yaşlı olanlarda o kadar mantık aranmaz. Ve ki mantıktan çatışsa bile şefkat devreye girer. Yani insan illaki hep haklı olacak diye bir şey yoktur. Mesela öf kelimesi çok fazla kullanıyor Kur'an öf kelimesini e, özellikle belirtir. Yani onun kullanılmamasını. Mesela öf size derler diyor değil mi? Evet. E, mesela annesini öf diyor, babasını öf diyor. E, sabırlı olması lazım insan. Yani mümin olduktan sonra, Allah'tan korkan bir anne olduktan sonra, baba olduktan sonra onlara karşı şefkatli davranmak, affedici olmak, sevgiyi devam ettirir. Evliliklerin de devam edememesinin nedeni yine, eee sabır olmamasıdır. Mesela bir gün geç kalıyor ya eşi veya kendi kendisi. Çok büyük olay çıkartıyorlar. Halbuki bir sebebi olabilir. Bir insanlık hali evet, evet. gereksiz bir kuşkuculuk. Değil mi? Onu da sabır edilmesi lazım. Evet. Güvende sabır edilmesi lazım. Tevekkülde sabır edilmesi lazım. Bunlar hayatta sürekli yaşanırsa çok kaliteli, çok güzel insanlar ortaya çıkar inşallah. İnşallah hocam.